İlçemizde esnaflarımız e, özellikle böyle e, bina altlarında faaliyet gösteriyorlar. E, bu da vatandaşlarımız tarafından e, bu işi yapan esnafımızı da hakikaten rahatsız ediyor. İşte tornacısından tutun, otolastikçisine, kaynakçısına bina altında gürültü çok oluyor, sıkışıklık çok oluyor. Yani ilçemizde bir sanayi sitesi yok. Biz, biz bu eksikliği giderebilmek için... E, Siirt yolu üzerinde, Örensan'ın Örensan karşısında belediyeye ait 192 bin metrekarelik bir yerimiz var. Burayı Kurtalan'da Esnaf Kooperatifi'ne vereceğiz. Yaklaşık 118 tane esnafın içinde olacağı, içerisinde sosyal donatı alanlarının olduğu, camisinin olduğu bir alan oluşturacağız ve esnafımızı bu ilçe merkezinden çıkarıp daha nezih bir şekilde kendi mesleklerini, zanaatlarını sürdürebilecekleri bir yere alacağız. Burada esnaf kooperatifimizle görüştük, anlaştık, herhangi bir sıkıntı yok. Önümüzdeki günlerde burada esnaf kooperatifimiz üzerinden biz projelerimizi, her şeyimizi hazırlamışız. DİKA üzerinden projemiz hazırlanmış, fizibilite raporları hazırlanmış. Sadece esnaf kooperatifine bir yere satışını yapacağız. Esnaf kooperatifi bizden aldıktan sonra Sanayi Bakanlığı'nın esnaflara çok ciddi manada desteği var. Bu tür küçük sanayi siteleri kurulmasında ciddi destekleri var. 7 yıla kadar 2 yıl ertelemeli, 5 yıl faizsiz kredi verecek. Bizim kooperatifimiz burada yeri aldıktan sonra Sanayi Bakanlığı'na başvuracak ve hazırlanmış olan DİKA tarafından mimari statik uygulama projesi hazırlanmış olan, fizikte raporları hazırlanmış olan bizim projemizi oraya uygulayacaklar ve bu şekilde daha nezit bir ortamda mesleklerini icra ettirecekler. İnşallah bu projeyi de önümüzdeki günlerde hayata geçireceğiz. Ben şimdiden projenin hem ilçemize hem esnafımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.